Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım metin yayınları TET Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kaldık? Hocam hemen söylüyorum ben sana 78 ve 79. sayfaların çözümlerini yapacağız Köklü ifadeler öğreniyorum bölümü 8. testteyiz arkadaşlarım Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz çözümlerimize başlayabiliriz Evet arkadaşlar ilk sorumuz ekranda. ilk sorumuzda bu ifadeyi en küçük yapan pozitif x tam sayısı için kök x bölü 2 ifadesinin değeri soruluyor bize. Şimdi öncelikle bir köklü ifadenin en küçük değeri nedir? Tabii ki sıfırdır. İçeriği sıfır yapanı arıyoruz. O halde mutlak değer x 2'nin 10 olması gerekiyor. Burada x eksi 2 ya 10'dur arkadaşlarım ya da x eksi 2 eksi 10'dur. Buradan x eşittir 12 gelecektir. Buradan x eşittir. Eksi 8 gelecektir. Bize kök x bölü 2 ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi ben buraya öyle bir x yazmam lazım ki tabii köklü ifadeyi de tanımlı yapması gerekiyor. Doğal olarak da x'in negatif olmaması gerekiyor. x negatif olmayacaksa eksi 8 değil 12'yi almamız gerekiyor. 12 dediğimiz sayımız sevgili arkadaşlarım 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3'tür. Bölü bir de 2'miz var. İkiler giderse geriye cevap elimizde kalır. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Evet devam ediyorum. İkinci sorumla. İkinci soruda ise P'yi, Q'yu, R'yi vermiş. Bu sayılar için sıralamalardan hangisi doğrudur? Hemen nasıl sıralıyorsunuz? Size söyleyeyim çok kolay. Hepsinin karesini alan arkadaşlarım. 2'nin karesi 4 çarpı kökünün karesi 10. 40 yapar. 3'ün karesi 9 çarpı kök altının karesi 6. 6 kere 9, 54 yapar. 4'ün karesi 16 çarpı. Kök 2'nin karesi 2 çarparsanız 32 gelir. Burada en küçük hangisi R? Sonra arkadaşlarım P ve daha sonrasında Q. Demek ki cevabımız R, P, Q olacak. Yani doğru cevap D seçeneğinde verilmiş. Üçüncü sorumuz. A sayısı kök 2, B sayısı kök 3 ve C sayısı 2 kök 3 olmak üzere sayı doğrusunda A, B ve C sayılarının yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye soruluyor. Kök 2 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım Kök 1 ile kök 4 aralığındadır. Bakın kök 2 burada. Kök 3 dediğimiz sayı da buradadır. Dolayısıyla 1 ile 2 aralığında olacak. A'da B'de. A ile B 1 ile 2 aralığında olan bakın sadece ama sadece B seçeneği var. O halde cevabımız B seçeneği olacaktı. C için de C 2 içeri dahil ederseniz kök 12'dir bu. Demek ki kök 9 da kök 16 arasında diyeceğiz bakın burası 3 burası 4 demek ki 3 ile 4 aralığında da bakın C olacak C'nin de yerini bu şekilde bulabiliriz. Doğru cevap B dedikten sonra devam ediyoruz dördüncü sorumuz da. aşağıdaki işlem adımlarını uygulayarak 5 sayısının 7 sayısına eşit olduğunu bulmuştur demek ki hatalı bir işlem yapmış. Sueda hangi adımda hata yapmıştır bakın 5'i kök 25'e eşit göstermiş doğrudur. Kök 25'i 16 artı 9 diye yazmış bakın içeriği. Bu da doğrudur çünkü 16 ile 9'un toplamı 25 yapar. Kök içerisinde 16 artı 9'u da kök 16 ile kök 9'un toplamı olarak yazmış. Bakın arkadaşlarım kök içerisinde A artı B her zaman kök A artı kök B'ye eşit olmaz. Dolayısıyla hangi adımda hata yapmıştır? Burada. Çünkü zaten bakın burası 25'in kare kökünden 5 burası 4 burası 3 yani 5 eşittir 4 artı 3 diyemeyiz üçüncü adımda hata var Dolayısıyla diğerlerine bakmamıza gerek yok hatalı bir işlemin üzerine yapılan her işlem zaten hatalıdır Üçüncü adımda hata var dedik cevap C seçeneğiydi Geçtim 5'e kök 9 3'tür arkadaşlar 22 artı 3 25 yapar kök 25 5'tir 31 artı 5 36 yapar. Kök 36 6'dır. 6'yı 9'a bölerseniz 3 ile sadeleştirdiğiniz takdirde 2 bölü 3'ü bulursunuz. Doğru cevap C seçeneğiydi. Devam. 6. soru. Aşağıdaki tabloda bazı köklü sayıların sayı doğrusunda bulunduğu tam sayı aralığı gösterilmiştir. Kök 2 1 ile 2 aralığında. Kök 3 2 ile 3 aralığında. Kök 23 4 ile 5 gibi. Buna göre tablodaki sayılardan kaç tanesinin bulunduğu aralık yanlış verilmiştir. Kök 2 sevgili arkadaşlarım. Kök 1 ile kök 4 aralığındadır. Dolayısıyla 1 ile 2 aralığındadır. Bu doğru. Kök 3 dediğimiz sayı kök 1 ile kök 4 aralığındadır. Yani 1 ile 2 aralığındadır. Bakın 2 ile 3 aralığında demiş. Yanlış. Kök 23 sevgili arkadaşlarım. Kök 16 ile kök 25. Yani 4 ile 5 aralığındadır. Doğru. Kök 50, kök 49 ile kök 64 aralığındadır. Yani 7 ile 8 aralığındadır. Burada 6 ile 7 demiş. Yanlış. Yanlış. Kök 75 de sevgili gençler Kök 64 ile kök 81 aralığındadır Yani 8 ile 9 aralığındadır doğru Kaç tanesi yanlışmış Şu ve şu Doğal olarak cevabımız C seçeneğindeki 2 olacaktı 78. sayfamızda çözdük Ve böylelikle geçiyoruz 79'a 2 artı kök 7'nin küpünün küp kökü Hemen bunları götürebilirsiniz 2 artı kök 7 kaldı bir elimizde Eksi Şimdi buraya dikkat Karesinin kare kökü var Mutlak değer içinde çıkaracaksınız. Yani şu şekilde. Şimdi bunu mutlak değerden kurtarma zamanı. 2 mi büyük kök 7 mi? Tabii ki kök 7 büyük. Dolayısıyla 2 artı kök 7 yazdınız. Bakın eksi parantezi açtınız. Mutlak değerden kurtarıyorum. Nasıl çıkacak burası? Kök 7 eksi 2 biçimde çıkacak. Eksi içeri dağıtırsanız 2 artı kök 7 eksi kök 7 artı 2 gelir. Eksi kök 7 ve artı kök 7 birbirini götürürse 2 ile artı 2'nin toplamı 4 yapar. Doğru cevabımızda E seçeneği olur diyebiliriz. Evet. 7. sorumuzu da çözdük ve böylelikle geçiyoruz. 8'e. 4,9'un karekökü eksi 0.4'ün karekökü kökü çarpı 10 demiş. 4,9 demek. 49 bölü 10 demek. İşte bunun karekökü eksi 0.4 demek. 4 bölü 10 demek. İşte bir de bunun karekökü Bunu da neyle çarp demiş arkadaşlar? 10 ile çarp demiş. Pekala. Kök 49 7'dir. Bölü kök 10 eksi. Kök 4'te 2'dir. Bölü kök 10 dedim. Bunu da 10 çarpacağım. Üst taraf 7'den 2'yi çıkardınız. 5 bölü kök 10 çarpı 10. 10'u kök 10'a 10 10 böldünüz. Yukarıda kök 10 kaldı. O halde cevabımız 5 kök 10 olur. Yani cevap A seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum. 9'da. 28,9. Siz bunu 289 bölü 10 biçimde yazabilirsiniz. 16.9 da 169 bölü 10 biçiminde yazabilirsiniz. Bunun karekökü artı bunun karekökü sorulmuş. Kök 289 demek, 17 demek, 17'nin karesi 289 olduğu için bölü kök 10 artı kök 169 da 13'tür arkadaşlar. 13 bölü kök 10 dediniz. Bu da bize 30 bölü kök 10'u verir. Payda da irrasyonel istemiyoruz. Dolayısıyla kök 10'la genişletirsem ben burayı 30 kök 10 bölü 10 gelir. 30'da 10'u sadeleştirirseniz burası 3 yapar, 3 kök 10, bizim cevabımız olur yani cevap D seçeneğinde sevgili arkadaşlarım verilmiştir. Ve devam 10. soru. 250'nin küp kökü Şimdi siz bu 250'yi 2 çarpı 125 biçimde yazıp bunun küp kökünü alabilirsiniz. 125'in küp kökü dışarı 5 diye çıkar 5 küp kök 2 2 içeride kalır Güzel Artı bakın 54 demiş bu da 27 kere 2'dir 27 dışarı 3 diye çıkar ve küp kök 2 kalır içeride Eksi bakın burası 8 kere 2 olduğu için 2 küp kök 2 dediniz Alt kısımda da küp kök 2 var Şimdi 5 artı 3 8 yapar 2 çıkarırsanız 6 küp kök hemen düzeltiyorum orayı 6 küp kök 2 bölü küp kök 2'den bahsedilmiş Tabii ki küp kök 2'ler birbirini götürür geriye cevap kalır Doğru cevap B seçeneği olacaktı 10. sorumuz için ve arkadaşlarım 11. soru için sağ üst tarafa geçtim. Bakın demiş ki küçük, P sıfırdan küçük, Q sıfırdan büyük. P'nin mutlak değeri de Q'dan daha büyük demiş. Yani gençler, şöyle diyeceğiz. Sıfır şurada. P buradaymış arkadaşlar. P'nin sıfır olan uzaklığı Q'dan daha büyükmüş. Yani Q'da o zaman sıfıra daha yakın bir yerde. Şurası şuradan daha uzun. Tamam mı? Pekala. Şimdi demiş ki bize P karenin kare kökü. P karenin kare kökü mutlak değer P'dir. P de negatif olduğu için bu dışarı eksi P diye çıkacaktır. Bakın şurası eksi P'ymiş hemen yazdım. Sonra P kare artı 2PQ artı Q kare demek ne demek? P artı Q'nun karesi demek. İşte bunun kare kökü var bir de. 2 ile şuradaki kare kök giderse mutlak değer içerisinde P artı Q gelir. P sayısının sıfır olan uzaklığı daha fazla olduğu için... Bu ikisinin toplamı negatif gelecektir. Dolayısıyla bakın önünde de eksi var. O eksi önce bir koyalım. Açtım parantezi. Burası nasıl dışarı çıkar? Eksi ile çarpılarak. Eksi P eksi Q. Artı 16 dışarı 4 diye çıkar. Q karenin karekökü mutlak değer Q'dur. Q pozitif olduğu için olduğu gibi çıkacaktır. Şimdi şu eksiği içeri dağıtırsanız bunların hepsi artı olur. Eksi P artı P birbirini götürür. Q ile 4 Q'yu toplarsanız da cevap karşınıza çıkar. Doğru cevap. A seçeneğiydi. 11. sorumuza da A dedik ve geçtik 12. sorumuza. 12. soruda arkadaşlarım kök 32 demiş. 16 kere 2 olduğu için burası 4 kök 2'dir. Bundan kök 2'yi çıkar demiş ne kalır? 3 kök 2 kalır. Çok güzel. Çarpı. 8 kök, kök 8 demek 2 kök 2'dir. 2 kök 2'ye kök 2 eklerseniz burası da 3 kök 2 yapacaktır. Bölü. 5 kök 2 artı şu neydi 2 kök 2 idi toplarsanız 7 kök 2 yapar çarpı kök 18 demek 3 kök 2 idi kök 2 çıkarırsanız 2 kök 2 gelir. Şimdi bakın kök 2 çarpı kök 2 kök 2 çarpı kök 2 3 kere 3 9 yapar 7 kere 2 14 yapar. Bu işlemin sonucu bize sorulmuştu ha pardon çok özür dilerim çıkmaz böyle sonuç niye çıkmaz şundan kaynaklı çıkmaz şunları şöyle silelim. Şurası artıymış. Ben çarpı olarak yazdım. Tabii ki çıkmaz. Şimdi üst tarafa bakalım o zaman. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 3 kere 3 9 bölü. 7 kök 2 ile 2 kök 2'nin toplamı 9 kök 2 yapar. 9'lar gider. 2'yi kök 2'ye bölerseniz kök 2 diye bir cevap çıkar karşınıza. Doğru cevap B seçeneğiydi. Ve 13. soru. A gerçel sayısı en kenarlı bir çokgenin içerisinde yazıldığında oluşan sembolün değeri eninci dereceden kök içerisinde a bir dairenin içerisinde yazıldığında oluşan sembolün değeri kök a olarak tanımlanıyor mesela üçgenin içerisinde yazarsanız küp kök 2 dairenin içerisinde çemberin içerisinde yazarsanız da kök 3'dür diyor şu nedir arkadaşlarım küp kök 5 demektir şu nedir kök 2'dir bunları birbiriyle çarparsanız diyor aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye sorulmuş şimdi öncelikle birisi kök 2 Öteki de küp kök 5 demiştik. Bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşit olur diye soruluyor. Peki biz ne yapabiliriz? Birazcık düşünelim hadi bakalım. Şu nedir arkadaşlar? Küp kök, küp kök 2'dir. Bu buna eşit mi? Hayır değil. Şu nedir? Kök 2'dir. E bu da eşit değil. Şimdi şuraya bakıyoruz. 20. 20 nedir arkadaşlarım? 20'nin 4. dereceden kökü. 4. dereceden kök içerisinde 20. Peki bu buna eşit midir? Tabii ki hayır. Şimdi 200'e bakıyoruz. 200 demek sevgili arkadaşlarım. Ee, hemen düşünelim. 100 çarpı 2 demek. Hatta ve hatta şöyle diyelim. Asal çarpanlarını ayıralım biz. bunu olmaz mı? 200 arkadaşlarım. Ee, 2'nin küpü çarpı 5'in karesi diye çarpanlarını ayırabilirim. Bunun da 6, 6 genin içerisinde olduğu için 6. dereceden kök içine aldım. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. 2'nin karesi geldi. 2'nin karesi değil 2 üzeri 1 bölü 2 bakın 2 üzeri 3 bölü 6 2 üzeri 1 bölü 2 geldi çarpı burası da 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 geldi 5 üzeri 1 bölü 3 ben bunu nasıl yazarım 2 üzeri 1 bölü 2 demek kök 2 demek 5 üzeri 1 bölü 3 demek küp kök 5 demek bunun aynısı olmadı mı oldu o zaman cevap D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlarım videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videodan sonra da 80 ve 81. sayfalardaki testi çözeceğiz. Öğreniyorum. Test 9'u çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.